Verilen açıları dereceleriyle eşleştiriniz, her kategoriye, her kategoriye bir açı geleceğini unutmayınız, denmiş. Pekala. Burada 30, 60, 90 ve 180 derece olmak üzere 4 tane kategori var. Kategori var, bir türlü söyleyemedim bu kelimeyi, kategori. Şimdi bunları açılarla eşleştirelim. Mesela şuna bir bakalım. Burada bir tam açı var. Yani bu açı 180 derece. O zaman bunu bu seçeneğin altına alalım ve diğer bir açıya bakalım. Gördüğümüz gibi bu açı bir dik açı ya da 90 derecelik açı da diyebiliriz. Bu açı 90 derece ise o zaman bu arkadaşı da buraya aldık. Geriye bu ikisi kaldı. Şimdi yapmamız gereken bunlardan hangisi 30 derece, hangisi 60 derece buna karar vermek. İkisini karşılaştıracağız. Daha geniş olan açı, 60 derecelik bir açı olmalı, değil mi? Öyleyse, daha dar olan açı ise 30 derecelik bir açıdır. O halde bunları da şöyle yerlerine yerleştirelim. Zaten gördüğünüz gibi, bu açı, bu açının yarısı kadar. O zaman bunun 30, bunun da 60 derecelik açı olması yanlış değil. O halde bu da, bunun 3'te biri kadar, değil mi? Şu 90 derecelik bir açıydı, bunu iki katına çıkardığımızda, bu kenar buraya gelir. Yani 180 derecelik bir açı oluşur. Şimdi cevaplarımızı kontrol edelim ve doğru yaptığımızdan emin olalım. Bakalım, cevaplarımız doğru mu? Evet, cevaplarımız doğru. Bir örnek daha yapalım. Sonra, hangisi 60 derecelik bir açıdır diye soruyor. Eleyeceğim seçenekleri şimdiden gördüm. Bu açının 90 dereceden büyük olduğu kesin. Bu da 90 dereceden küçük. Şu açı 180 derece. O halde bu ikisi arasında karar vermemiz gerekiyor, değil mi? Şimdi daha dikkatli bakalım. 90 derecelik bir açı da bu. Ve bu çizginin buna dik olması gerekiyor. Oysa bu açı, buradaki açı 90 derecelik açının neredeyse 2 bölü 3'ü kadar. O yüzden bu seçeneğin doğru olduğunu düşünüyorum ama buna da bir bakalım. 90 derecelik açının yaklaşık 1 bölü 3'ü 3'te 1'i gibi görünüyor. Bunu 2 bölü 3 ardından 3 bölü 3 durumuna getirirsek o zaman 90 derecelik bir açı elde etmiş oluruz. Yani bu aşağı yukarı 30 derecelik bir açı. Sorda açılardan, soruda açılardan hangisinin 60 derecelik bir açı olduğu soruluyordu. O halde bu seçeneği işaretleyebiliriz. Zaten şunları elemiştik. Şimdi cevabımızı kontrol edelim. Cevabımız doğru.